Tekrardan herkese merhabalar. Bugünkü webinarımıza hoş geldiniz. Ben Ayhan Göksu. Şimdi bugün sizlerle biraz farklı bir konudan, kriyo parametrikle bir montaj talimatı nasıl hazırlanır bundan bahsedeceğiz. Nedir montaj talimatı? Önce onu bir hatırlatalım. Montaj talimatı bir montajın adım adım seri üretim hattı üzerinde nasıl toplanacağını tarif eden dokümandır. Normal şartlarda bizim CRIO'da oluşturduğumuz montaj resimlerinden elde ettiğimiz BOM listesi aslında bir ihtiyaç, bir alınacaklar listesidir. Ve o montajdaki parçaların hangi sırayla takılacağını tarif etmez bize montaj resimlerimiz. Dolayısıyla montajı oluşan komponentlerin açıklama olarak hangi sırayla, ne kadar sürede, ne kadar tork ile olabilir, montajlanacağını tarif etmek için bir montaj talimatı dokümanımızın olması gerekir. Şimdi montaj talimatı hazırlamanın farklı yöntemleri var. En klasik yöntem olarak şunu verebiliriz. En yaygın olarak da benim gördüğüm yöntem olarak şunu verebiliriz. Bir üretim adı üzerinde bir montaj toplanırken bir metot, proses elemanı veya bir üretim elemanı toplanan montajın usta parçayı yerine taktıktan sonra fotoğrafını çeker ilgili adımın ve bunu bir döküman haline getirir. Daha sonraki devam eden üretim proseslerinde de kullanılmak üzere hat başındaki ustaya bu montaj talimatı dökümanını teslim eder. Ben bugünkü örneğimizde bu işlemin Creo Parametric programı ile CAD model üzerinden nasıl gerçekleştireceğini size göstereceğim. Şimdi sözünü ettiğimiz üzere bu işlemi tasarım CAD modelimiz üzerinden gerçekleştireceğiz. Klasik yöntemlerde bunu Creo Parametric'te View Manager üzerinde yer alan SIMPRAP'ler veya EXPLOT görünüşlerle yönetmeye çalışan kullanıcılar olmuş olabilir bu zamana kadar. Birazdan anlatacağım yöntem de aslında temel olarak bu ilkelere dayanıyor. Ancak örnek verdiğim sıralı bir montaj talimatı işlemini CRIO'da simpreplerle hazırlamak sonrasında bu çalışma datanız üzerinde karmaşaya sebep olacaktır. Çünkü oluşturacağınız her bir simprep için teknik resim yani dökümanı hazırlama tarafında da her bir tablo ile o montajın ilgili simprepini her defasında eşleştirmeniz gerekiyor. Ayrıca her bir proses adımı içinde bir önceki gerçekleştirdiğiniz proses adımındaki hangi parçaları seçtiğinizi görmeden tüm o ilgili adımın e, içindeki parçaları her defasında yeniden ayıklamanız gerekiyor. Yani aslında bu konuyu esas önemli kılan detay, işlem adımlarının ve komponentlerin birbirine karışmaması ve aynı zamanda da her bir montaj adımının ayrı ayrı kolayca hazırlanabilir ve izlenebilir bir yapıda olması. Bu yüzden Cryo'nun proses plan özelliği bizim için kullanması daha hızlı ve daha kolay, ana tasarım montajımızın içerini etkilemeden fakat aynı zamanda da ...bana montajı bağlı olarak değişiklikleri update edebilen yapısıyla ön plana çıkıyor. Şimdi sözü kısa keseceğim. Bugünkü örneğimizde elimizde bulunan bir soğutma ünitesi datamız var. Bu montajın üretim hatta toplanmasına ait adımları sizlerle birlikte gerçekleştirip finalde de yaklaşık 10-12 sayfadan oluşan bir montaj talimatını ve montaj bomblarının hazırlanmasını göstereceğim. Şöyle Creo parametrik arayüzüne geçiyorum. Evet. Örnek montajımı şuradan açıyorum. 605505 montajımız. Şimdi çalışım soğutma grubu. Şimdi bu tarz örneklerde basit montajlar seçiyoruz. Çok karmaşık örneklere girmiyoruz. Çünkü montajın karmaşası içerisinde izleyenlerde boğulsun istemiyoruz. Bu montaj üzerinden anlatacağım yapacağımız adımları. Şimdi gideceğimiz yer Şimdi bu tasarım montajı üzerinden çalışacağım ama bunun üzerinde oluşturmayacağım bunu. New'a gidiyorum. Bakın yeni doküman oluşturmaya gidiyorum. SMD seçeneğini seçip type olarak proses planı seçiyorum. Şimdi montajımla aynı isim vereyim buna. AC605505 Tek farklı şöyle Tire Proses diye bir isim vereyim. O montaja ait proses montajı olduğunu buradan anlayalım. Ve bakın şu anda Yeni farklı bir ortama geldim. Elimizde şöyle bir menü menajer var kullanması çok basit bir ortam zaten birazdan kullandığımda da göreceksiniz elimizde yalnızca bir menü menajer var. Menü menajer üzerinde de şu anda da aktif olan iki komutum var feb unitten daha sonra bahsedeceğim Sequence bir diziden bahsediyor bize klikliyorum sequence'a bakın. Sekunus'un içerisindeki komutlar açıldı menümde. İşte yeni adım oluşturma adım kopyalama silme gibi işlemler şu an diğerleri aktif değil tabi hiç adım olmalı için yeni adım oluştur diyorum. Oluşturacağım adımda da ne yapacağım? Montaj işlemi mi tarif edeceğim? Demontaj işlemi mi tarif edeceğim? Veya yeniden pozisyonlama mı tarif edeceğim? Veya demonte ettiğim yeniden mi montaj yapacağım? Resamble mi yapacağım? Veya genel bir e, adım mı tarif edeceğim? Bu step type'ımı seçmemi istiyor benden. Şimdi ben hiçbir elemanın olmadığı için SMD ile başlıyorum. Done diyerek devam ediyorum bakın. Menu Manager'dan şurada bir dialog box açıldı. Buna birazdan geleceğim. Menü Manager'da montajı buraya çağırmak için bakın Open diyorum standart komponentin aktif olduğuna dikkat edin burada. Open diyerek ben az önce açmış olduğum montajı buraya çift klik alıyorum. Ve ilk adımında şu an Step 1'i hazırlamak üzereyim bakın sol bölümdeki ürün harcına dikkat edin Step 1'i hazırlıyorum şu anda. Ve bu Step 1'de hangi komponentleri Kullanacağımı seçmem gerekiyor şu an. Görüntü modum şu an Phantom Display'de görünüyor. Bunu değiştirebilirsiniz şuradaki process display bölümünden. Şurada unused komponentler şu anda Phantom görünüyor. Dilersen mesela transparent olarak görüntüle diyebilirim şöyle. Veya diğer görünüşleri zaten biliyorsunuz. Wireframe olsun, No Hidden olsun. Onlardan birini seçebiliriz. Phantom'da kalsın kız şimdilik. İlk adımında kullanacağım komponentimi seçmek üzere şöyle taban sacıma kliklıyorum. Menüden OK demem gerekiyor. Şuradaki Select Box'tan orta tuş kullanacağım ben bunu yerine. Orta tuşu biliyorsunuz kırıyor OK yerine sıkça kullanıyoruz. Ve tekrar orta tuş deyip ilk adımdaki komponentimi adımımın içerisine çağırdım bakın. Şimdi hemen adımlara geçmeden önce şuradaki Reorient'te bir görünüş oluşturacağım şöyle. El yordamımla. Şöyle olsun bunun ismine 3D diye bir isim vereyim şimdilik çok önemli değil. Evet gelelim şuradaki diyalog box'ımıza. Şu anda step 1'i oluşturmadayım hala bakın bir yere çıkmadım. Şimdi bu step 1'in içerisinde bazı detayları belirtmem gerekiyor. Ne bu detaylar? Komponentler. Kullanacağım komponenti zaten seçtim burada bakın. Description. Bir açıklama gir gireceğim bu adıma. Gireyim hemen. Çift kliklemem yeterli üzerine. Şöyle set based on work araya deyip ilk açıklama notumu düşeyim. Şimdi bu açıklama notum burada değil daha sonra döküman aşamasında otomatik olarak karşıma gelecek. Yine adımın içerisinde simprepleri veya patlatılmış görünüşleri kullanabiliriz. Bunları daha sonra kullanacağım. Yine bu adıma ait bir görünüş atayabiliriz. Az önce şurada bir 3D görünüş oluşturdum ya. Dilersem bu adım 1 için bu görünüşü kullanacaksam bunu buradan atayabilirim. Şu anda yapmayacağım ama bunu. Son olarak da bu adımın içerisinde bizden time estimate ve cost estimate istiyor. Neden? Çünkü bu montaj adımı belirli bir süre harcanacak e, hat üzerinde. Ne kadar süre harcanacak dokümanda bunu belirtmemiz gerekiyor. 0.05 olarak gireyim. Saat olarak aldı bunu. Neden saat olarak aldı? Çünkü şu an çalıştığım montajın birim sistemi, e, montajın birim sistemine model propertiesden ulaştığımızda saat olarak girildiğinden dolayı bunu dakika olarak da ayarlayabiliriz. Cost Estim eğitimi de aynı şekilde 2.25 birim olarak burada giriyorum. Ve OK diyerek ilk adımımı oluşturdum. Bakın Step 1'i oluşturdum şu anda. Şimdi bundan sonraki adımlar için bu adımı kopyalayabiliriz, silebiliriz, suppressleyebiliriz, suppresslediğinizi devam ettirebiliriz, gruplayabiliriz. Yeniden tanımlamak istersen Redefine deyip Step listesinden hangi adımı Redefine edeceksek buradan yeniden tanımlayabiliriz. Ee, sıralamadaki yerini değiştirebiliriz bakın Reorder yapabiliriz veya Insert modu kullanabiliriz Insert modu aslında e, Creo'daki tasarım ağacından biliyorsunuz hemen şöyle hatırlatayım size mesela herhangi bir komponenti şöyle araya bir unsur sıkıştırmak istediğinizde şurada bir insert çizginiz yok mu araya bir unsur sıkıştırmak istediğinizde normalde bunu kaldırıyoruz araya unsurumuzu gerçekleştirip tekrar sona atıyoruz böylece unsuru araya almış oluyoruz Aynı şekilde buradaki adımlarda da bu insert mod faydalı çünkü 10 adım oluşturduğunuz diyelim ama 5. adımdan sonra bir adım yapacaktınız, Atladınız bu bölümü insert modu kullanıp 5. adıma geri dönüp araya tekrar adım sıkıştırabiliyorsunuz. Şimdi ben Nivsteplle devam edeceğim, 2. adımı oluşturacağım. Yine bir assembly işlemi yapacağım. Dan diyorum. Şimdi komponentlerimi bu defa ürün ağacından seçeceğim daha hızlı seçebilmek için. Şurada 12 adet bir var onları seçtikten sonra da şurada bir sacım ve şöyle bir komponentim var seçtiklerim zaten highlight oluyor bakın dediğim gibi proses display'den bu görünüm tarzını değiştirebilirsiniz Phantom benim kolayıma geliyor seçim daha kolay oluyor benim için o yüzden onu kullanıyorum ama siz transparan kullanabilirsiniz veya normal katı görünümde olup o şekilde seçebilirsiniz okey dedim bakın seçtim komponentleri Step 2'nin içerisine aldı şu anda Açıklamasını ekliyorum şimdi İngilizce olarak başladık İngilizce olarak devam edelim Condenser davlumbazının montajlanacağını söyleyelim burada Hemen Time Estimate de gireyim bunu ne kadar zaman harcanacak buna 0.1 saat Cost Estimate de gireyim 4.5 birim Şimdi ben Time Estimate Cost Estimate bunları en başta giriyorum bir de patlatılmış görünüş hazırlayacağım şimdi burada. Çünkü bununla girmezsem unutuyorum. O yüzden patlatılmış görünüş hazırlamayı en sona bırakıyorum genellikle. Şimdi bir patlatılmış görünüş belirtmek için de patlatılmış görünüşü zaten bugüne kadar bir montaj esma hazırladıysanız mutlaka yapmışsınızdır. Ondan hiçbir farkı yok bakın. Explode State'e klikledim üzerine. Burası tanıdık geldi zaten size. Explode için. ne diyorum burada. İsim vereyim patlatılmış görünüşe. Contsh diye bir isim verelim. Ve bunu düzenleyelim. Hemen şu iki komponenti şöyle yukarıya alayım. Şuradan seçerek cıvatalarımı sağa sola çıkartayım. Şimdi bu kısımlarda biraz zaman harcayacağız. Çünkü çok fazla böyle yalap şalap olsun da istemiyorum. Yani gün sonunda düzgün bir döküman elde edelim istiyorum. Kozmetik line'ları da hızlıca ekleyeyim. Kozmetik line eklerken patlatılmış yönüşte size bir ufak bir ipucu söyleyeyim burada. Şimdi Kozmetik line seçerken mouse filtresi şöyle kenarlara da hassasiyet gösterir. Şu alt kısımda mouse filtresinden surface'i kullanın. Daha kolay seçim yaptığınızı göreceksiniz bakın. Şöyle bende olduğu gibi. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu tarafa da ekleyeceğim. Diğer türlü uzaktan seçmek zor çünkü. Mouse imleci kenar çizgilerini yakalıyor. Bu da bayağı bir uğraştırıyor sonrasında. Silmek gerekiyor. Tekrar oluşturmak gerekiyor. Evet patlatılmış görünüşümü oluşturdum bu arada. Okey diyorum. Ne yapıyorduk? Patlatılmış görünüşü oluşturduktan sonra save deyip kaydediyorduk. Bu görünüşteki değişiklikleri. Ve ikinci adımımı da böylece tamamlamış oluyorum. Bakın hazırladığımız iki adıma bir bakalım. Menünün en başına döndüğümde bakın. Secure's başlamıştım değil mi? FabUnit'e sonra geleceğiz dedik. Play bakın şu anda Previous Step dediğimde birinci adım buydu. Next Step dediğimde ikinci adımım bu. Ekran üzerinde de şurada gri renkli bir not var. Hangi adımda olduğumu Buradan da takip edebiliyorum. Açıklamalar burada karşımıza gelmeyecek onu söyleyeyim. O doküman kısmında karşımıza gelecek onlar. Girdiğim açıklamalar. Şimdi yeni bir adımla devam ediyorum. Şimdi new Step yine bir montaj adımı gerçekleştireceğim. Hızlıca yapıyorum bunu da az öncekinin aynısı. Hmm, şurada bir grubum var, içerisindeki cıvatalarımızı seçelim. Şuradan da bir alt montaj kullanacağım. CM68 alt montajı. OK deyip elemanlarımı seçtim. Açıklamamızı yazalım. Assembly, kompresör and Collector, Assembly diyelim. OK Time Estimate'imi giriyorum. 0.1 değil. Hemen değiştireyim. 0.2 Cost Estimate'de 9 birim. Girelim ve patlatılmış görünüşümüzü bunun içinde oluşturalım. Comp diye bir isim vereyim buna. Burada verdiğim isimler çok önemli değil. Edit Position. Şunu bir yukarıya alayım. Hızlıca diğer elemanlarımı da 3 adet civatam vardı. Şunları aşağıya çekelim. Tullarımızı şöyle alalım. Somunlarımızı yukarıya alalım. Yine cosmetic line'larını tanımlayacağım. Surface seçtim. Mesela burada da yine cosmetic line oluştururken bir ucu daha söyleyeyim size. Şu Kryon'un sağ kliklemelerinden faydalanın. Ben modeli böyle döndürmek istemiyorum. Çok da başımız dönmesin diye. Wireframe moda geçeceğim bakın. Pardon yanlış şey ekledim bu arada. Neyse onu silerim sonra. Şuna ekleyecektim. Şu ve şunun arasında. Diğer somunum şurada bakın. Sağ kliklemelerle değiştiriyorum seçimi. Diğer somunum şurada. İçini görüp okey diye hızlıca ekledim. Çok fazla modelimi evirip çevirmeden. Şimdi şu yanlış olan çizimi de şöyle Remove Explode Line diyerek kaldıralım buradan. Bu patlatılmış görünüşte save diyerek okeyleyip kaydetmiş olalım ve üçüncü adımımız da şu anda tamamlandı şöyle bir regent yapayım ara regent yapıyorum ki bir yerlerde problem var mı yok mu onu da görmüş oluyorum şimdi sıradaki adımda yine new devam ediyorum ama bu defaki türümü farklı gireceğim general bir tür gireceğim general'ın altında neler var bakın bu general'daki adımlarda herhangi bir komponent göstermeyeceğim ama ara işlem tarif edeceğim ne olabilir i̇şte silikon mastik çekme işlemi olabilir temizleme boşaltma doldurma yağlama boyama torklama bunların hepsini burada girebilirim bu benim step type'ımı etkileyecek dokumamda step type'ımın ne olduğunu işte yağlama olduğunu veya boyama olduğunu veya torklama olduğunu bana gösterecek ben bu adımda bir yağlama işlemi tarif edeceğim dan diyeceğim notumu düşüyorum hemen description'da ııı ee appricate hmm. motor shaft hole diyorum. Time estimate'imi e de gireyim 0.2 olarak. Cost girmeyeceğim buna bu defa. Patlatılmış görünüyor zaten compense seçmenin patlatılmış görünüş yok. Referans seçeceğim. Referansı da bu adımda hangi yüzeylerin işlem göreceği belli olsun diye motor shaft hole diye nota girdiğim yüzeyler aslında şuradaki deliğimden bahsediyorum okey dedim ve okey dedim. Bunları tanımladık ve bu işlemi de okey diyerek dördüncü adımımızı tamamladım. Step 4'ün tipi bakın, labricate. Devam ediyorum yeni step'le. Şimdi bu defa bakayım yine farklı bir şey giriyorum araya. Fab unit'ten bahsetmemiştim. Fab unit diye bahsettiğimiz aslında fabrication unit. Bunu uzatılmışı. Fabrication unit diye bahsettiği de bazen Parçaları buraya takarken yani ana montajın üzerine getirirken Dışarıda toplayıp dışarıda birkaç parçayı bir araya getirip buraya getirmeniz gerekebilir yani Montajın bu adımında onu tek kalemmiş gibi göstermeniz gerekebilir O gibi durumlarda da bir fab unit oluşturacağız yani şöyle düşünün Dışarıda bir sub assembly oluşturun bir alt montaj oluşturduğunuz ve onu buraya çağırdığınızı düşünün O şekilde Ben yeni bir fab unit oluşturmak için şöyle Create diyorum İsim vereceğim buna fan motor diye çünkü şurada bir motor ve fan bölüm, parçam var. O ikisinin bir ünite olmasını istiyorum. Open diyorum. Şimdi ana montajım üzerinden seçeceğim bu elemanları. O yüzden ana montajı şöyle tekrar açıyorum aynı pencerede. Şuradaki motor ve önündeki şu pervaneden bahsediyorum. Bu ikisi bir feb ünite oluşturacak. Okey ve done diyerek feb unitimi oluşturuyorum. Sıradaki adımda ise Parça seçmeye uğraşmadan yani o motoru ve e, fanı seçmeye uğraşmadan direkt o üniti getireceğim buraya. Secures diyorum bakın. New step yine. Adımlar basit bakın gördüğünüz gibi. Assembly yapacağım evet. Şuraya şunu bir kenara çekeyim. Şu GoToWebinar'ın paneli burada üstüne geliyor. Bakın şu ana kadar eklediğim komponentlerde standart komponent seçtim. STD komponent diye anladığımız o. Fab unit burada bakın. Klikledim Febunit'e. Altında ne var? Az önce benim oluşturduğum fan motor Febunit'i var. Ekle dedim bunu. Bakın gösterdi bana montaj üzerinde Febunit'in bu parçalar olduğunu. Accept dedim. Şimdi buna ilave olarak birkaç parça daha seçeceğim. Şurada bakın bir bracket gibi bir parça var. Ve üzerinde iki somun var. Bunları da bu adıma dahil ediyorum. Hemen bunun açıklamasını yazalım. Hmm. Assembly Fan Motor Unit diyelim buna. Time Estimate'imiz 0.3 kadar olsun. Cost Estimate'imiz 5 olsun. Patlatılmış görünüşü hızlıca oluşturalım. E, fan mod diye bir isim verelim. Edit Position diyelim. Şöyle fan motorunu seçeyim. Bakın patlatılmış görünüş oluştururken de ekrandaki yere dikkat edin. Bunun bir Fabrication unit'e bağlı olduğunu bütün kompetitleri seçmek isteyip istemediğimi söylüyor bana. Yes diyorum. Pervaneyi de birlikte seçiyor. Ardından şu altındaki braket ve somunlarını da seçip bunu şöyle oluşturuyorum. Kozmetik line'ini ekleyelim. Şuradaki deliye takılacağı için şuradaki silindirik geometrileri kullanıyorum. Yine bakın kozmetik linelardan hep şey oluyoruz. Burada bir şey daha söyleyeyim. Bazen şöyle tersten gidiyor. Mesela önden bunun oluşması gerekiyordu. Geometrinin o anki durumuna göre şöyle ters yöne gitmiş olabilir. Bakın şu an bende görmüş olduğunuz gibi. Ekrandan görebiliyorsanız eğer. Bu gibi durumda şöyle Edit Explode Lines diyeceğim. Şu tarafı sıfırlıyorum bakın. Şöyle oldu. Şimdi bu tarafı düzeltmek için de çizginin şurasını. Yine çizginin üzerinde Add Çok diyorum bakın. Oraya bir noktacık daha ekliyoruz. Noktaları şöyle göz hizasıyla birbirine getirdiğinizde onlar zaten dik olarak birbirini yakalıyor. Yani çok milimetrik el hassasiyetine gerek yok. Zaten birbirine dik olarak gösteriyor program. Zaten hazır şu anda patlatılmış görmüşümüzde. Ve 5. adımımızda şu anda tamamlandı. Evet adım 5'teyiz esemle. Şimdi sıradaki adımımıza new step diyorum. Bu braketi az önce neden buraya taktım? Şundan dolayı bu motor üzerinde bu braketle kutudan çıkmış olabilir. Şimdiki 6. adımımda ben bu braketin sökülmesini, demonte edilmesini burada tarif edeceğim. Yani 6. adımımın step type'ı bir önceki yaptıklarımdan assembly kullanmak şu ana kadar. General'ı kullandım yağlama için. Ama şimdiki adımda diz assembly, demontaj işlemi yapacağım. Bu braketi buradan söküp kutuya kenara atacağım. Dizesemli diyorum, dan diyorum. Hangi parçalar dizesemli olacak? Bunları dizesemli yaptıktan sonra da artık görünüm olarak da burada yer almayacak zaten bunlar. OK diyorum. Bunlar dizesemli olacak. Açıklamasına da şöyle giyelim. Remove motor fixture diyelim. Yazamadım. Fixture. Time estimate'im ne olsun? 0.1 saat kadar olsun. Hemen patlatılmış görünüşünde oluşturalım. Mod fix diye bir isim verelim. Hızlıca onu da şöyle oluşturuyorum. Bunları şöyle sağa çekip bıraketi ortaya çekelim. Kozmetik line'ımızı atayım hemen buradan buraya. Bu da buradan buraya. Evet, bu patlatılmış görünüşümüzde. Hazırlamış olduk. Save dedik. Oké okay dedik. Bakın işlemlerde bir zorluk yok. Gördüğünüz gibi. Her adımda benzer işlemleri tekrar ediyorum. Parçaları seçip patlatılmış görünüş oluşturup açıklamalarını ekleyip devam ediyorum. Okey dedim. Yedinci adımımızı tamamlamış olduk. Bir receneit yapayım bu aşamada. Sıradaki adıma geçiyorum. Bundan sonrakiler SMD olarak devam edecek. Bakın SMD işlemi. dan diyorum. Şimdi yine şöyle ürün ağacımdan seçeyim hızlıca. Biraz fazla bu defa seçeceğim parçalar. Şuradaki 5 adet vida. Şuradaki 4 adet somunu ve şuradaki büyük sacımızı seçelim. Açıklamasını girelim. SMLE Evaporator Shroud diyelim. Time Estimate'im bu defa 0.25 kadar olsun. Cost Estimate 12.5 kadar olsun. Explode State Oluşturalım yine hızlıca. Evap SH diye bir isim vereyim buna da. Edit Position diyelim. Şimdi dört tane somunumu seçeyim şöyle. Davlumbazımı seçeyim. Bunu şöyle yukarı kaldırıp bize doğru getirelim. Davlumbazı da biraz geriye çekelim. Yine şu beş adet vida içinde bunları toplu bir şekilde seçip aşağıya indirelim ve kozmetik linelerini hızlıca atayalım. Şimdi birinci somunumuz ikinci somunumuz üçüncü somunumuz ters oldu. Onu düzenlemeye uğraşmayacağım. Şöyle şöyle. Hemen şu ters olanlar şurada karmaşa yol açıyor. Onları bir temizleyeyim müsaadenizle Şu alttakiler içinde kozmetik linelarımızı oluşturalım yanlış seçim yaptım 4 ve 5 dedik OK deyip kaydediyorum patlatılmış görünüşümü Ve şöyle bir regenerate ediyorum. Yedinci adımımızı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi çok fazla adım kalmadı. Birkaç adım daha kaldı. Onları da aynı şekilde tamamlayacağım. New step oluştur. Assembly işlemi yapacağım. Dan diyorum. Şuradaki kontrol ünitesini getirelim. İki tane vidası ve üç tane düğmesi var üzerinde. Açıklamasını ekleyelim. Assembly control Shroud diyelim. Time Estimate'imiz 0.2. Cost'umuz 10 birim olarak girelim. Patlatılmış görünüşünü yine oluşturalım. Edit Position diyorum. Hızlıca tüm elemanlarımı seçip sacımı şöyle geri alıyorum. Cosmetic line'larımızı ekleyelim. Evet bu adımı da böylelikle tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi şu ana kadar geldiğimiz adımlara bir göz atabiliriz isterseniz bakın. Şöyle Play Steps'e geldiğimde anaminde menüde 8 adım gerçekleştirdim. Birinci adımdan başladığımda hatta şöyle de yapabilirim. Process Display'de bir önceki komponentleri ee, No Hidden'a çevireyim. Arka plan rengimi de bir değiştireyim. Bakın ikinci adımda. İkinci adımdaki komponentler ne oldu? Bir önceki adımdaki e, display style'im no hidden'a döndü. Next step dedim. Bir önceki no hidden'a döndü. Bakın üçüncü adımım. Dördüncü adımda yağlama işlemi yapmıştım. Şuradaki şaft e, deliğine. Motor ünitesinin yerine takılması, bracketin sökülmesi, davlumbazın yerine takılması ve son olarak da kontrol e, sacını yerine bağlamıştık. Şimdi proses display'imi tekrar current environment'a getirip son iki adımım kaldı. Bunları da bir tamamlayacağım. Şuradaki sac ve 4 adet civata açıklamasını girelim. Hmm. Install the condenser diyelim. Time estimate 10.2 saat kadar. Cost 10 birim kadar olsun. Patlatılmış görünüşümüz. Eee, cont diye girelim bunun da ismini. Edit Position'la şurayı biraz yukarı kaldıralım. Şurayı sola doğru diğer taraftaki iki civaritayı da sağa doğru açalım. Yine bunların da şu çizgilerini göstereyim. Diğer tarafı göstermeyeceğim bunda. Şöyle bu delik de bu delikle hizalanacak. OK diyorum. Bunu da kaydediyorum. Şimdi geldim 10. adıma. 10. adımda yine bir yağlama işlemi tarif edeceğim. Bakın şuradaki yüzey için. Buraya pervan takacağım çünkü birazdan. New Step diyorum. Yine General seçiyorum bakın. Labricade seçtim. Açıklamamı giriyorum yine. Labricade Surface diyelim. With Cln 450 diye bir maddeyle yağlanacağını söyleyelim. Time Estimate'imiz 0.01 kadar olsun. Costa bir birim kadar olsun. Patlatılmış görünüşüm olmayacak. Sadece referans olarak Surface seçip bu yüzeyin yağlanacağını gösterelim burada. Son adımma geldim. Pervanemizi yerine takacağız ve 3 boyutlu tarafta işimizi bitirip Döküman kısmına geçeceğiz. Pervaneyi ve ucundaki somonumu şöyle seçiyorum. Yeni adımda açıklamasını giriyorum. Ee, install Evaporator fan. Time olarak 0.05 Saat 5 birim cost girelim. Hızlıca bunun da oluşturalım. Ee, evap fan diyeyim buna da. Edit Position deyip şöyle yapalım. Bunu da ortaya çekelim. Kozmetik aynımızı da böyle oluşturmuş olalım ve adımlarım sona erdi bakın şu anda. Bakın 3 boyut tarafta yapacağımız işlemler gördüğünüz gibi herhangi bir zorluğu yok. Gayet sıralı bir şekilde gidiyor. Ürün ağacımızı da tekrar göstereyim size. Oluşturduğum her bir adım bu process assembly'in ürün ağacında yer alıyor. Yeniden düzenlemek istediğimde Redefine var. Şöyle bir recene dediğim önce. Secure's Redefine deyip hangi adımı yeniden düzenleyeceksem okey deyip onun içerisindeki düzenlemeye geri dönebiliyorum. Bakın istediğim zaman. Şimdi gelelim bunu şöyle son adıma gidelim. Gelelim bunu dokumana aktarmaya. Şimdi asıl olay bu kısımdan sonra biraz ilginçleşiyor. Şöyle ne diyorum. Drawing'i seçiyorum. Kaç bu AC 60. Ya şöyle diyebiliriz. Cryo 7 kullanıyorum ben şu anda. Ee, modelle aynı ismi alsın diyebiliriz. Yani drawing'imizdesme AC 605505 Proses olacak. Antet dosyamı gösteriyorum. Bakın normal teknik resme başlar gibi. Browse deyip şu antet dosyamı Seçiyorum. Ancak burada antet dosyasını çağırmanın önce bir antet dosyasının içini göstermek istiyorum size. Birazdan kafanız karışmasın diye. Antet dosyam iki sayfalı bir antet dosyası. Şimdi yani bugüne kadar teknik resim hazırlarken iki sheetten oluşan bir teknik resim anteti kullanmamış olabilirsiniz. Teknik resmin iki sheet olmasından bahsetmiyorum. Bakın antet dosyasının iki sheet olmasından iki sheetten oluşmasından bahsediyorum. Şöyle antet dosyamı göstereyim size. Bakın Antet dosyamda, şöyle bir renklerimi de tekrar değiştireyim daha iyi görebilmemiz için. Antet dosyam bakın, frm dosyasını açtım yani şu anda. kriyonun antet dosyası. 2 sheetten oluşuyor. Birinci sheet ve ikinci sheet birbirinden farklı bakın. Üzerinde de kriyonun tipik repeat region tabloları var. Yani ne bu repeat region tabloları? Montajlarda otomatik bom tabloları kullanıyorsunuz ya. İşte o tablolar. Bildiğiniz gibi bu tabloların üzerinde report sembollerimiz parametreler çalışıyor, otomatize işlemini bunlar gerçekleştiriyor. Benim buradaki her iki işitimlere bu parametrelerim girilmiş durumda. Ha tek farkı ne mesela BOM tablosunda işte report semboller işte repeat index yazar assembly member name'e göre getirir. Burada ise process'in process active step'in açıklamasını getirir veya active step'in komponentdeki ismini komponentin açıklamasını getir şeklinde düzenlenmiş tablolar bunlar. Yani sizin de oluşturabileceğiniz tablolar. Şimdi ben <gülüyor> tekrar drawing'e geleyim şöyle. İsmini oluşturduk. Antet dosyamı göstereyim tekrar şurada. Okey diyerek başlıyorum. Dikkat edin bakın resme başlarken burada bana adımları gösterdi. Oluşturduğum adımları. Hangi adım seçersem o adımın altında ilgili ona bağlı olan Explode State var bakın dikkat edin. Buna göre değişiyor o adımdaki Explode State. Şimdi hepsini ekleyeceğiz yavaş yavaş. Birinci adımda kalsın. OK ile başlıyorum. Program bana soruyor. iki sayfadan hangisini kullanmak istiyorsun? Birinciyi kullanmak istiyorum şu anda. OK dedim. Diğerleri ise User Defined Parametreler. İşte hazırlayan kim, kontrol eden kim bunları girmemi istiyor. Ben kendi ismimi şöyle giriyorum. Ve hemen karşıma bir tablo geliyor. Şöyle bu tabloya yaklaşıp, bakın Antet'in birinin sayfası bu şu anda. resmin boş. Herhangi bir görünüş eklemedim. Bu tabloya yaklaşıyorum ve şöyle bakıyorum. Biraz da uzaklaştım. Çok yaklaştım. Neler var üzerinde bakın. Benim gerçekleştirmiş olduğum adımlar. Üzerlerini adımlarda gerçekleştirdiğim açıklamalar. Neydi? Birinci adımda set based on dedim. Sadece taban sacını kullanmıştım. Bakın 48 based 2. Bir adet kullanmışım bu parçadan. Ne kadar zaman harcadım ne kadar maliyet harcadım. İkinci adımda kondenser davlumbazına yerine taktık. 12 adet civata seçtim üstünde. Bakın cıvata pul somunu seçtim. Ve kondenser sacıyla orada bir ızgara şeklinde bir parçam vardı. Onu seçtim bakın. Bunları görüyorum burada. Aynı şekilde diğer bütün adımlarını yağlama işlemlerinde görmüyorum herhangi bir parça. Çünkü parça seçmemiştik. Sadece time girmiştim bakın. Diğer yağlama işleminde de şurada time ve cost girmiştim. Bunları görüyoruz. Şimdi bundan bu tablonun şurada totals bölümüne birazdan ben toplam harcadığım zaman ve toplam harcadığım maliyet nedir onları yazdıracağım. En sona bırakıyorum o işleme. Şöyle bir regenerate yapalım. Şimdi ikinci sayfayı ekliyorum. Tekrar döneceğim bu sayfaya. artıya tıklayıp bir sayfa daha ekliyorum bu resmime. Bakın Antet'in ikinci sayfası geldi otomatik olarak. Antet iki sayfadan oluşuyor demiştim ya. Yani birinci sayfayı direkt kopyalayıp Antet'i kopyalamadı. Antet'imdeki ikinci sayfayı getirdi. Ve dikkat edin Step 1'deki açıklama yazıyor yine tablo bölümünde. Başka resmimin ismi otomatik geliyor bunlar. Dediğim gibi burası Krio'nun repeat region tablosu bunlar. Buradaki isimler otomatik yazdırılıyor buraya açıklamalar otomatik geliyor. Aynı zamanda da bu adımda kullanılan parçanın part number ne ve description Description parametresi boş şu an bu parçada o yüzden bir şey yazmıyor. Bunlar burada yazacak ve buradaki tabloya bağlı bir ee, balon da oluşturabileceğim ben modelim üzerinde. Şimdi hemen bir görünüş ekleyelim bu sayfanın üzerine birinci adıma ait. Bir iki dakika şu resim ayarlarımı bir değiştireyim bana bir izin verin. Evet. Bakın birinci adımda sadece saçım var değil mi? Sadece onun görüntüsü geldi. Scale'i biraz ufaltalım bunun. 0.15 hmm, kadar yapalım. Ama dilersen ben burada bu görünüşü, işte ben burada Step 1, neden şu an bu sayfa Step 1'i gösterdiği için Step 1'i getirdi buraya birinci adımın görseline. Ama isterseniz buradan manuel olarak gelip işte ViewStates altında göreceksiniz bunları bakın. Proses Step'te ben Step 1 değil de Step 8'i görmek istiyorum diyebilirsiniz. Yine şunu da ekleyeyim, gösterdiğiniz adımın görünüm şeklini de değiştirebilirsiniz. Hatta onu da şu anda ayarlamamda fayda var. Şurada bakın. Ana sayfadayım. Layout sekmesindeyim teknik resimde. Process display. Bugüne kadar belki hep görmüşsünüzdür burada. Şimdi process display'den bu görünüm şeklini değiştireceğim. Previous komponentler yani bir önceki komponentler şu anda dot font ile nokta nokta çizgi fontuyla görünüyor. Bunu mesela başka bir line fontu seçebilirim. Dot center line font diyeyim. Ve current komponenti şu an board olarak görünen komponentimde. Borda olarak değil daha açık kırmızıyla görünsün daha belirgin bir şekilde kendini belli etsin. Bütün görünüşlerde uygulayalım bunu. Şu scale notunu bir sileyim. Tabi bu step 8'in görüntüsü ama bu aslında bu sayfaya göre step 1 olması gerekiyor. O yüzden view states'ten bunu tekrar değiştireceğim. Bunu size göstermek için değiştirmiştim az önce. Şimdi görünüşümü şöyle getireyim. Yine antetin alt kısmında otomatik notlardan bakın. Şu anki adımın assembly mi, disassembly mi lab, e, veya general bir işlem mi, lubricate mi ne olduğu bu kısımda yazacaktır. Alt bölümde. Buna bir balon koyalım. Table sekmesinde Create balonsa gelip şu tabloyu seçip bunun bir numara olduğunu söyleyelim. Şimdi birinci adımım için sayfam da hazır, görünüşüm de hazır, tablom da hazır. Bu şekilde... Diğer kalan kaç adım vardı 11 adım vardı diğer kalan 10 adımı da gerçekleştirmem gerekiyor ama bu kadar uğraşmayacağım bakın burası çok güzel o, Bu oluşturduğum birinci adıma ait sayfayı şu Şiştiki yani Move or copy diyorum <coughs> Create copy neyden şiştikiden sonra gelsin Okey dediğimde bakın Hangi adım olacak bu yeni kopyalanan sayfada o karşıma geliyor Diyorum ki Step 2 olacak Okey diyorum Bakın sayfa kopyalan dışı 3 oluştu. Step 2'yi gösteriyor şu an burada bana. Bir tane daha kopyala. Okey dedim. Step kaçtayız? 3'teyiz. Step 3'ü oluştur. Okey dedim. Şimdi bu aşamadan sonra artık okey okey mouse gezdirmek yerine orta tuşla devam edeceğim. Bakın ve bütün sayfaları birkaç saniyede oluşturacağım. Orta tuş dedim. Kaçtaydık? Step 4'te kaldık. Okey okey dedim. Step 5. Okey okey. Step 6. Step 7 bakın. Orta tuşla devam ediyorum. Step 8, Step 9, Step 10, Step 11 dedim ve bitti. 12 adet sayfadaki bütün görselleri oluşturmuş oldum. Geriye ne kaldı? Balonlanması kaldı. Balonlanması için de, bakın Step 2'yi balonluyorum şu anda. Hatta şöyle yapalım. Bütün adımları şöyle tek tek gideyim hem kontrol edeyim hem eksiklerini gerçekleştireyim. Step 2'ye tekrar geldim burada. Balonlamasını bir yapayım şöyle, tablomu seçtim. Bakın bu adımda hangi parçalar eklendi bu montaj adımında, bunları görüyoruz burada. <gülüyor> Ve bu tabloyla balonları oluşturuyoruz. <gülüyor> Çok pardon. Şimdi sunumun en başında dedim ya Normalde Crio'da klasik yöntemlerle bunu SYNCRAP'lerde de yaparsanız Ama başınıza şu gelecek bakın, öyle bir yöntem duygularınızda deneyenler vardır aranızda daha önce Görünüşü eklediniz eklemiş olduğunuz görünüşü Views testten gelip özellikle belirtmeniz gerekecek o adımda hangi syncrap olacak o görünüşte hem onu belirtmeniz gerekecek hem de oluşturduğunuz tablodun tabloda her defasında Repeat regime menüsüne gelip o tablonun model repinden işte ana montajı seçip o ana montajın hangi rapini oluşturduysanız o adımda onu seçmeniz gerekecek yani bayağı bir uzuyor aslında iş Yani burada aslında bu montaj için neredeyse yarım gün sürecek işimizi biz burada yarım saat içerisinde belki de gerçekleştirmiş oluyoruz şimdi burada ilave bir sem, ilave semboller de kullanayım kriyonun şurada sembolleri gidiyorum custom sembollere proses sembollerim var benim bir sonun cıvata sıkmak için şöyle bir sembolüm var şimdi bu bizim hazırladığımız bir sembol kriyonun standart sembollerinde biliyorsunuz kaynak sembolleri <gülüyor> ve Hmm, yüzey işleme sembolleri bulunuyor. Şöyle ekleyemedim. 1.5 diyeyim. Şöyle ekleyelim buraya. Ayrıca bu sembo özel sembollerin nasıl oluşturulduğuyla ilgili de bir video hazırlamayı düşünüyorum gelecek günlerde. Tork değeri gidelim bunun üstüne. 13.6 Nm kadar olsun. Ve kaç yerde civatamız? 4 yerde. Hazır bu buradayken şunu bir kopyalayayım. Diğer sayfalarda ihtiyacım olabilir. Step 3'e geçiyorum. Buraya bakıyorum. Hemen balonları getireyim. Create Ballons dedim. Tabloyu seçtim. Ee, Sembolüme ihtiyacım olacak. Kopyaladım sembolü. Şuraya getireyim. Burada 4 yerde değil. Tek farkı 3 yerde olacak. Burası da tamam. 4. adıma geçiyorum. 4. adımda bakın bir yağlama işlemi vardı. Burada hatta Şöyle scale'i büyütelim. Scale'i büyütmeyelim de aslında görünüşü değiştirelim. Çünkü burada komponent eklenmiyor. Yani şu an hala dot fontta görünüyor. Nereden değiştireceğim? Layout'taki. Process display aracından. Dot font değil, solid fontta görünsün. Tüm görünüşler değil, sadece bu sayfa. Şimdi, burada ben yağlama için motor şaft olu yağlanacağını belirten bir not düşmüştüm. Description düşmüştüm. Bunu bakın. Görünüşümün üzerinde şöyle otomatik ölçüler bölümü var ya. Show Model Annotations bölümü var. Nerede bu? Annotate sekmesine bakın. Show Model Annotations. Orayı açtığımda bakın. Otomatik notlara geldiğimde o not burada karşıma geliyor. Bakın. Hiç yeniden yazmaya uğraşmıyorum. Sadece notumu şöyle. Type'ını değiştireceğim. Leader note yapalım bunu. Ve şuradaki yüzeyin yağlanacağını söyleyelim. Hatta ilave olarak şöyle de yapabiliriz. Sembol paletinden Şöyle bir ünlem sembolünü üzerine de ekleyelim dikkat çeksin. Ve eklediğimiz bu sembolde object'leri relate edelim. Bunu da hatırlatalım neden relate ediyoruz? Çünkü not ile ilişkili olması için. Evet dördüncü adımdaki yağlama işlemi de tamam. Devam ediyorum Altıncı adım. Bunun da balonlarını getirelim. Bunun biraz scale'ini büyütmek istiyorum bu görünüşün. Bakın aslında bu kısımda söylediğim Şeyler hep teknik resimle ilgili ipuçları aslında yani teknik resimde de kullanılabileceğiniz şeyler bunlar. Şimdi scale'i büyüttüm ama burada mesela görünüşün her yerini göstermek istemiyorum. Biraz böyle sayfamdan taştı. Ben şu bölgeyi büyütmek istiyorum. Ama şimdi şey de olmaz detay görünüş alıyoruz mesela o zaman bir ana görünüşümüz oluyor ana görünüşlerden üzerinden detay görünüş alıyoruz. Ama benim burada ikinci bir görünüşüm yok. O gibi durumda ne yapacağız mesela? Görünüşe klikliyoruz burada visible araya gelip Partial View, kısmi görünüş yani ana görünüş üzerinden bir kısmi görünüş oluşturacağım. Ve bakın şöyle gelip şimdi buralardan şöyle bunun etrafını sarıyorum, OK diyorum. OK dediğimde ana görünüşü kısmen göstermiş oldum. Bakın bu da sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Gelelim balonlar oluşturmaya devam ediyorum. Balonları Mapkey'ye atadım ben. Şöyle map Mapkey'yi kullanıp tabloyu seçip hızlıca oluşturuyorum. Şimdi burada da sembollerimizi şöyle ekleyelim. İlave olarak şu sembolü de başvurmam gerekiyor burada. Bir tane tornavida sembolüm vardı. Onu da getireyim. Boyutunu biraz ufaltalım. 1.5 180 derece ters çevirelim. Aşağıdaki parçaları temsil edecek bu. 13.6 tork olmasın. 17 kadar. Ha bunları şimdi ben az önce bunlar kastım semboller dedim ama aslında bunlar var kriyo'nun semboller listesinde. O da şurada bakın, sembol paleti üzerinde anahtar ve tornavid olarak burada göreceksiniz bakın. Buradan da kullanabilirsiniz aynı şekilde. Ha burada ben üzerinde inç olarak olduğu için diğerleri, ben bunları newton metreye çevirdim burada. Bu kısımda 5 yerde 13.6 newton metre olarak kalsın. Devam ediyorum 9. sayfa. Balon gösterelim yalnızca. görünüşümüz biraz kenara çekelim. 10. görünüş. Balon ekleyelim yalnızca. 9. adım pardon. Yine bir yağlama işlemi. Hemen görünüş tarzını değiştirelim. Process display'e gelip bunun solid fontla göster diyelim. Bu sheet'te. Üzerine otomatik notunu çağıralım. OK diyorum. not type'ımı leader note olarak değiştiriyorum ve şu şaft yüzeyinin yağlanacağını söylüyorum. Notumuzu biraz şöyle sıkıştıralım. Uzunluğunu kenara çekelim. Şimdi diğerine böyle üzerine bir ünlem eklemiştik. Buna eklemezsek hatır kalır. Onu da ekleyelim. Son sayfamıza da geldiğimizde burada da yalnızca balonları gösterelim. Şimdi bütün adımlara ait görünüşleri ve o adımdaki balonlama işlemlerini gerçekleştirdim. bakıp kolay bir şekilde. Şimdi ilk sayfama geri dönüyorum. Tekrar döneceğiz demiştik bu ilk sayfaya. Hemen buraya da bir montajımın bir ana görünüşünü ekleyeyim. Şöyle oluşturduğu hazırladığım müşteri d görünüş olsun burada. Scale'imiz 0.1 kadar olsun. Step 11 ama patlatılmış görünüş görünmesin bunun üzerinde. Ve bunun görünüm tarzını da tıpkı az önce yaptığım gibi değiştiriyorum yine edit bölümünden process display'i açıp solid font olarak görünsün. Current komponenti şu an bu step 11'in görüntüsü olduğu için o yüzden bordo gösteriyor pervaneyi. Şimdi onu da şuradan değiştireceğim. Geometriyi gri olarak göstersin. OK dediğimde this sheet'te de şöyle bir görüntü elde etmiş olalım. Ve son olarak şöyle bir rejant ettikten sonra da birinci sayfadaki ana tablomuzun şurasına ee, toplam Zaman ve toplam maliyeti hesaplatalım. Bunu aslında antet üzerine de hazırlayabilirdim. Ben orada hazırlamadım. Biraz nasıl yapıldığını da burada göstermek istedim açıkçası. Şu Table sekmesine geliyorum. Ne demiştik? Bu bir repeat region tablosu değil mi? Üzerinde report semboller çalışıyor. Otomatik montaj tabloları gibi. Repeat region tablolarının kontrolü repeat region menüsünden yapılıyor. Ve bu repeat region bakın toplama işlemi yaptıracağınız bir summation diye bir bölüm var. Summation'a klikliyorum. Şöyle tablomu seçiyorum. Ekle diyorum bakın. Et dediğim isme göre ekle dediğimde bana bu tablo üzerindeki toplayabileceğim elemanları şimdi step number'ı toplamayacağız herhalde. Ne var burada? Time Estimate bakın. Process step'teki time estimate'i toplatabiliriz ve cost estimate kolonunu toplatabiliriz. Time Estimate'i toplat diyorum. Yeni bir parametre ismi istiyor. Neden istiyor? Çünkü toplamı Diyelim ki işte 150 diye bir değer elde edecek diyelim. Bunu bir parametreye ataması gerekiyor programının. Tot Time diye bir parametre belirliyorum ve bir tablo hücresi seçiyorum bakın. Şimdi tablo hücresi seçeceğimi nereden anlıyorum? Bakın şunu da söyleyeyim bu gibi durumlarda da e, özellikle yeni kullanıcılar ne yapacağını bilemeyebiliyor bu durumlarda. Sol altta bakın mesaj ekranı var. Mesaj ekranını takip edin arkadaşlar. Ne diyor? Pick table server summation is to be placed diyor. Summation yerleşeceği bir tane tablo hücresi seçmemizi istiyor bizden. O da şuraya yerleşecek. Devam ediyorum. Sıfır oluna bakmayın. Tabloyu update etmem gerekiyor. Cost Estimate'i de ekleyeyim. Klikledim. O da tot cost diye yazayım ismini. Pick table cell diyor. Onu da buraya yazdır. Orta tuş orta tuş deyip menüyü kapattım. Şöyle bakın update tables dediğimde bilgilerim güncellendi. Şimdi neymiş? Toplam harcanan zamanın 1.66 saat. Toplam maliyetimiz ise 59.25 birim olarak karşımıza çıkıyor burada. Hemen şunların bir tek style'ını da düzelteyim. Şu iki hücreyi seçip mevcut tek style'a göre şunu düzenlemiş olalım. Ve böylece tüm işlemlerimi tamamlamış oldum. Şöyle bakın tam ekran moduna geçip bir göstermek istiyorum size oluşturduğumuz adımları. Biraz uzaklaşalım. Birinci adımımızda ana tablomuz vardı. Tüm adımları ne kadar zaman harcandı, ne kadar maliyet harcandı toplamını elde ettik. Birinci adımımızda sacımızı getirmiştik. İkinci adımımızda e, kondenser davlumbazını yerine monte etmiştik. Dördüncü adımda kompresör kolektör montajı. Beşinci adımda yağlama işlemi. Pardon dördüncü adımda, beşinci adım şimdi motor e, fan motoru takılması Bakın fan motoru hatırlarsanız fabrication fab unit yapmıştım Dikkat edin bakın burada fan motor olarak geldi tek kalem olarak görünüyor yani pervane ve motor. Diğer türlü ayrı ayrı setseydim ikiz parçada fan da burada ayrı görünecekti motor da burada ayrı görünecekti Ama benim istediğim buydu ikisi tek kalem olsun. Aa, mesela burada description yazmıyor bakın. Onu da ona da değineyim. Buradaki description parametresi ne? Komponentlerin üzerindeki description parametresi neyi okuyormuş? Bir ona bakalım önce. Bakın Active Step'teki komponentin desk isminde bir parametre varmış. Desk parametresini okuyormuş. Görelim bakalım. Mesela şu bracketin üzerindeki desk parametresi neyin nesiymiş? Şöyle Monte üzerinde bir bakalım. Nerede o bracketimiz? Şuradaki parçaydı bu parçın parametresine baktığımda bakın desk parametresi motor fixture diye bu parametreyi okuyor aslında. Mesela benim hazırladığım fab ünitede o parametre yok. Onu ekleyebilir ama ben buraya? Geri döneyim bakın proses montajıma. Neredeydi? Şuradaydı. Ha FAB e geleceğim. Fab ünitede parametre bölümü var bakın. Hazırladığınız fab ünitede aynı bir komponentmiş gibi üzerine parametre ekleyebilirsiniz. Şöyle oluşturayım desk parametresi string olacak type'ı Volüyu tamamen sallıyorum 750 kava motor diyeyim. Okey. Dan dedim geri dönüyorum bakın resme. Buraya yerleşti. Diğer komponentlerde de aynı şekilde. Zaten parçalara parametre eklenmesini biliyorsunuz. Burada tek fark olarak ben FEB unit eklemiş oldum bu parametreyi. Devamında fab unit eklemiştik. 6 adımımızda yerinden söktük. disassembly yaptık bakın. type'tan da zaten alt kısımda okunuyor burada. Disassembly işlemi yaptığımız. Yedinci adımda yine assembly işlemiyle E-operatör e davlumbazını yerine taktık. Kontrol ünitesini taktık. Kondenser bölümünü taktık. Yine bir yağlama işlemi gerçekleştirdik. Burada otomatik notluk çağırdık burada notumuzu. Ve son olarak da fan pervanemizi yerine gerçekleştirdik. Dilerseniz bu aşamadan sonra artık şöyle bir file save as, export deyip bakın PDF ayarlarıma. Şöyle bunu PDF olarak dışarıya 12 sayfayı export edebiliriz. Şu PDF'in okuyucu modunda açayım. Ve oluşturduğumuz sayfalar karşımızda. Şimdi bugünlük benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Proses SMD ile ilgili. Eğer faydalı olabildiyse size ne mutlu bize. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.